İnan babam biz sekiz yana kardeşiydik kızım. Onun hepsinin büyüğü ben Sekir kardeşim. On altı yaşında. Benim köyüm denizlerle. Köyüm denizlerle nasıl hep buruyormuş. Buna gelin geldim ben. Görmek ma kızım, görmek ma evveli. Şimdi öyle. Şimdi öyle. Oğlan ne? kız biliyor. Evveli görmek mi? Nikah da geldiğinde de gör. Oraya değiller, nikah geldilerdi ve öyle gördüm kızım. Kaç seni oğlum söyledi Mehmet, az mısın iyi geçti. Bunda başkasını işe giderlerdi ama biz de di körü çekirdim, çekisti verdim. O da hayvan da çıkardı, çan da yapardı. Öyle idare olduk. Diğerim nesi canım. Dinimizden kitabını kullanır sen kabul eder miyim şeyi? Ha öyle deyin düğün diye düğünün nasıl oldu düğün? Düğünüm pelen oldu, can yani ilahille. Sen mi öyle istedin? Canım ben benim hucu idi getirenler de hucu idi, el olmadı. E, e, dedem askerliği seninle evlenmeden önce mi yaptı? Hmm. Benimle evlenmeden yapmıştı. Sonra 9 ay. Ne neden? Oy. İyi ses askerliği, dünyaya geldi. <gülüyor> Kızım. 9 ay iyi ses askerliği yaptı. Dedi. E peki bu 95 sene nasıl geçti Şerafet teyze? Nasıl geçti kızım? Ben bir ektik, biz bir yerimiz vardı, biz süredik. Ben de bağlam diplerini çabaladım. Dedik, dedik ramadık, süredi, öyle geçti. Altına kapadı be artık. Hmm? Kapat, iyice kapat. Gelinlerle aran nasıl? Hı? Hmm? Gelinlerle de. aran nasıl? Eğlenen. Elini seviyor musun? Seveyim, seveyim, gelin. Benim kızım yok. Ben biraz kızım vardı. <gülüyor> Gözeli de hem. Bir şey oldu. Aman, hiç dost ha. <gülüyor> Hasta olmadan tam sergi sırasıydı. Ticinin de arkacının indirdim. Çoluğu çocuğu yoldu. Kızım çocuk hasta, çocuk hasta, kuş balazı, kuş balazı olmuş anneciğim. Burda hadım et uzulardı, hadım et uzdum kızı aynı olmuşsa götürmüş dede masada kalmış çocuk. Size götürmedi dedik Emin edim bu arada geçmeyeceksin. Şerafe teyze bu kadar uzun yaşamanın sırrı ne? Ne yiyip ne içiyorsun sen? Niye ben. Ay, ben işte. Ama bunun bir içene? Hepsini yiyorum. Gel ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Evet, balın içinde 4 derece ceviz harcımız vardı, balın içinde. Cevizi de yiydik, ondan geldiğinizde. İşte buralarını yedik. E peki bu insanlar seni görecekler, izleyecekler yani. Uzun evet. yaşamak için ne yapsınlar? Hak verir istediğini Yalnız işte. Yürü yürü ya, Şey var ya. Hmm. <gülüyor> yaş ayrılma. İkaya bir. Beş yüz kaynağı veriyorlar. Falan Allah razı olsun. Şey Köbürümüzü de veriyorlar. Yaşlı. Kadınımızı verelim, kadınızın. Allah razı olsun, hükümetinize sılav denesin. Bunu böyle Allah razı olsun. Annem 55 yaşında öldü. Babam 65 yaşında öldü. Abim de 55 yaşında öldü. Biz iki kardeştik. İşte böyle. ama hatırlamıyorum ya. Ben 47 doğumluyum. Yani işte belli. Buralısın. Buralıyım. E, severek evlendim işte. Nerede gördün Mehmet amcayın? E, görmeyi ne bileyim ben görmüşündür dese. <gülüyor> Davulla olurdu. Ondan sonra böyle dünya odununa giderlerdi. Öyle. Getirirlerdi. Davul buraya kadar geldi. Getirmiyor odunları. Öyle maşalama gibi bir şeyler olurdu. Öyle işte. Yemekler? Yemekler de olurdu. Neler olurdu? Her şey olur kirin çemeni fasulyesi mi patlıcan keşkek bunlar hepsi olur güzel olur benim dört Allah emanet. Tornumu al 8 tane de tornuma. hiç evlenmedi dayın eğlendireceğiz. Mayısın 14'ünde diyorlar. Onu biliyoruz. Eveli yapılıyordu. Şimdi yapılmıyor. Hmm. Eveli kangurga astırısı ağaçtan de, minelerde. Şimdi olmuyor gar öyle bir şey. Hı. Hmm. Geline atla geliyordu eveli. Öyle at, atlami, atam indirildi, sonra cip çıktı, sonra, sonra büyük arabalar çıktı işte öyle, taksiler, şimdi öyle oluyor. Ha işte ilkin dedim ya, söyledim ya, düğün odunla gidilirdi işte, 50 yıllık. Nasıl geçti? Kızım 50 yaşında, büyük Nasıl kızım. İşte 50 yıl? İyi güzel geçti, biz de iyi geçindik. 1940 tarihinde dünyaya gelmişim, Ekim ayında. Ekim'in 26'sı bakabiliriz. Tabii çocukluk arka arkası sık olmuşuz biz. Babam rahmetlik, nalmatlık öğrenmiş gelmiş ançalardan, çocukluğunda. Oradan geliyor, askere gidiyor, nalmatlık devam ediyor. Babam yardım ederken ona bakar ki elinden aldım. Bu ya bana inanıvermeye başladı falan, çangılık ondan sonra. Ben çanga önem vermedim, çangın sonu yok diye. Çünkü koyun kalmadı ortalıkta. Şimdi de koyun bol aldı da çangı yapan yok. Bazı arkadaşlar sağdan soldan bulup geleyim, onlara çang sayılmaz canım. De, dökümler var, sarı lingirle. Onlarla adam ne yapsın bulduğuna şükür. Ben çanga önem vermedim, nalbantlık devam etti. Nalbantlık da de devam ediyor demircilik başladı. Dayılarımız da akrabalara yardım ederken ellerinden çaldım. Ben çırak durmadım. Çünkü babamın işi var bir yanında, kendi işimiz. Okulda da okuyordum, mem kafam çalışıyordu. Benim rahmetli kardeşim vardı, benim bütçüyüm. Başarılıydı, çok acarıyordum, onu okuttuk. E diğer kardeşlerimiz tabii zaman icabında araziyi sonora bakındık, bağları sonora diktik. E ne yapalım? Onu okuduk. Onun da 75'te katlettiler. İzmir'de bu okullar karıştı o zaman, sağ-sol çatışması. Onun seneden oradan aldık geldik falan, uzatmayalım. Böyle hayatımızı geçirdik, demircilik devam etti, demirciliği bıraktık, yalınız olmadı. Olur mu canım? E çoluk çocuk çıkacaksın dedi, arkası arkasına. Oğlan ben okuyorum diyor. Bir o askeriye gitti, imtihan verdi. İmtihanı kazanamadı, kafayı bozacak. Eve gelmiyor, canı sıkılıyor. En bakın, askere nasipmiş, asker oldu. Çavuş talimbera gittik, Eğirdire orada tanımadığımız yüzbaşı, böyle yüzbası, bunu üç arkadaş İstanbul'a yollamışlar. bunları. Asuba'yı hazırlama, asuba okuluna gidecek va mıydı? Bunlar kal gibi çıkmışlar, orada kulak açın nez, o olan Ahmet ismi. Orada başarıyla kazanmış imtihanı. orada. Bir sene, bir, bir sene imtihan gördü, kuş gördü yani. Oradan Keşan'a attılar, Keşan'dan borç Erse'ye gitti. Gezdirdiler daha doğrusu, Kıbrıs'a gitti, Antep'e gitti, Türkiye'ye gitti. Hayatını dağlarda dolaştı çocuk. Muş'a gitti, Baybur'da gitti. Ankara'da en sonra emekli oldu. O zaman evlendim. Askerliğimiz geldi, hazır asker olduk. O zaman Şevkiyet tabi şey var. Böyle araba bol değil. ne gidiyoruz. Askerliğim dolasıyla ilk gidişim Acemir'im Amasya. 45 gün oradan sonra Toka'da gittim. Tayınım oraya çıktı. Orada 2 ay kaldım. 2 ay sonra yine dağıtım yaptılar. Siir'de gittim. Siyirt'te 9 ay kaldım. Görevim iyiydi. Oradan çavuş talimliğe gittim. Çavuş çıktım. Bir devre çavuş talimliğe kaldım. Çavuş arkadaşları yetiştirdik. Ondan sonra alayın kalkmaya bile geldi. Şimdi Bekir'den Bekirli'den Kulakkaya Künniyası başka yetkili hemşerim vardı. Bana çok yardımcı oldu Allah olsun. Sen dedi izine git. izinde kapalıya kapalı ya dedim ben. Sen ona karışma dedi. Ben dedi senin izin kaldığını çıkarttırdım dedi. Allah Allah. hanımın Çocukları benimle yollayacağıymış bura. İyi Allah olsun, bana önderlik yaptı. Ben izine geldim, gittim. Bir kimse izine gelemedi. İzinden geliyorsun, çantayı elim aldım sabahla. Eve geliyorsun, çocukların yanına. Onları teslim alacaksın. kurtalandan alandan trenine gelsin, geri geleceğiz tabii. Nöbetçi subayı bağırdı arkandan. <Gülüyor> Nereye gidiyorsun sen diye. İzine gidiyorum dedim ben. Nedir bu zaman? Ortalık dedi yanıyor ya e yansın ne olacak dedim ben. Ben izine gidiyorum. Bak dedim izin kağıdım elimde dedim ben. Hayret işte adam bana. Binbaşı geldim. Erdeşe kalkmış Elai. Geri dönüşümde izinin bitti. Bu ben baş gidekleri tanıyamadım. Topun toprağın içinde, şimdi gidiyor askerlik. Allah Allah, ulan sen ne geldin dedi bana, ya Yüzünün bitti dedim, ulan senin izin suresiz dedi, bir sene gez, iki sene gez dedi, seni kim ara? kim sorar dedi bana şimdi bu, ben öyle dediğini bilmiyorum dedim ben, yalnız buradaki şube-yüzbaşı da hayret etti, oradaki albay senin neyin gidi bana, bu izin kağıdı, ben hayret ettim dedi, Tarih dönüş tarihi bile yok bunda dedi, ben anlamam mıydım yüzbaşım falan desem de, beni, Oradan aldılar, 45 kişi emri meyvediler, bu şu uçana gittim. Daş uçana kırdım. Alaya kırla gidiyorlar inşaat. Hayatında adam, taş çekiş bilmeyen adam, ben inşaatçı indirdim, çıkıyor oraya. Gaye eğitimden kaçacak, tabi. Askerlik bu ya, dalga. İşte belasılık geldim, oradan 9 ayda orada kaldım. Ondan sonra askerliği bıraktık, geldik. Duruk'a babama yardım ederken, dükkan sahibi olduk. Sanatı ilerleden miydik? Kendi başımıza çalıştık. Bir evleneceğiz. Hanım bana aşık olmuş, ne bileyim ben, ben de istettim. Belli oluyor, belli oluyor. Nasıl belli etti? Elbette canım, sen şimdi köyde deli delikanlısın. Kimi gözün tuttu? Onu elbette istedeceksin. Ben de istettim, itiraz etmediler. Okay. Olmamı canım, gençlikte olmamı olma ya, gençlikte hepsi vardır o. İlk? Evet, ilk aşkım. İtiraz etmediler, verdiler ya. Ne yapalım, hayatımızda devam ediyoruz. Daha hale bak sürüyor. Demircilik devam ediyor. İyi de tabi canım. Allah işe sene versin, yani şey etmesin, Kaç yıllık rahat evlisiniz? mı değil. Kaç yıllık evlisiniz? E, aşağı yukarı, e, ben 23 yaşında evlendiysem, o da şey oldu, 47 doğumludur o. Öyle olmuyor mu? He. Ha. Daha hale devam ediyor. Allah'a şükür İyiyiz, rahatımız iyi. Şikayetimiz de yok. Bağkurlu olduk. kötü 5-10 kuş Bağkur'dan alıyoruz falan. Meslek icabı 5-10 kuş oradan alıyoruz. İdaret ettirip gideriz. Ya. Hayatımız ya şimdi idaretsizlik çok. Şimdiki gençler hoppala büyüyor. Açıkça konuşalım. Bol gördü. Sıkıntı görmüyor. Ha, bildin mi? Ha. Sıkıntı görmediği için geçim buradan oluyor. Bazı beyi İşgici, zehroş oluyor, idare ettiremiyor. İdare etmeye gitti, ev kira oluyor, ödeyemiyor. Bu da nüfus sahibi oluyor, çoluk çocuk işe oluyor. Tabii hanım da haklı orada. İdare olmayacağını yapacak, hanım mecbur kalıyor, boşanmıyor. Veya oğlu, çoluğu çocuğu iş oluyor. İdare ettiremiyor, çocuğa sahip çıkamıyor. Çocuk hırsızlık yapıyor, her şeyi yapıyor. Adam işgici, zehroş oluyor. Yaşanmalar buradan oluyor. İdare yok. Nedir la afiyet olsun? pek köpek vurun Hırsızlık yapıyor, her bokuyor yapıyor mesela. Neden ileri geliyor? Yoksullukları ileri geliyor. E aralandayım tabii canım, ben idare ediyorum. Ne yapayım? Baskı var mı? Gelin, ne baskısı olacak canım? baskım mı olur canım ya? Baskı mu? olmaz canım. Bazı hanım çekişir bana ya, idare canım. <gülüyor> Bazı çekişir. Bavir ver bana, ben de Türkiye'de düşerim. Korkarın. Öyle dövmez daha canım. Dövülüm canım. Dövülmez. Aram zamanda korusu ne yapacak canım? Yaşı dolmuş. Korusu ne yapacak? Elinden gelen ne? Bağırıverir bazen. Ne bağırıyorsun sana ne Dilir. Olur. Şimdi o anam bizim elimizde gari. Yaşı dolmuş garı O garı yani... Masum çocuk gibi oldu garı şimdi o. Anladın mı? O garı hepsini tamamı soyağı gari o. Ne yapalım? Hayat böyle geçti. İşte bu. Allah... Da daha da daha işe. Kratımız iyi. Bir sorunumuz yok.